Sevgili izleyicimiz, ben iki kızımla yalnız kaldım. Dik durmak çok zor, İçimdeki acının ateşi sönmüyor. Uyumak istemiyorum, uyanınca aynı kabusa uyanıyorum çünkü. Küçük kızımın kafasında egzama oldu, saçları döküldü. Büyük kızım fen lisesinde son sınıf bu sıkıntıyla sınava girecek. Ben bunu genel olarak insanların hayatta yaşadıkları travmatik yaşantılar karşısında neler olabileceği e, ve sonuçlarıyla nasıl baş edebileceğimiz gibi bir soru şeklinde anlıyorum. E, şüphesiz hepimizin hayatında ciddi e, travmalar olabiliyor. Bunlarla baş etmek e, çok kolay değil ama bunlar hayatın bir parçası ve hiçbir travmanın olmadığı bir hayatta e, yok. Eninde sonunda önünde sonunda hepimizin hayatı en gelişmiş bir ülkede yaşarken de en geri kalmış bir ülkede yaşarken de travmalara maruz kalıyor. Şüphesiz gelişmiş ülkelerde maruz kaldığımız travmalar daha e, asgari düzeyde oluyor. Daha az gelişmiş memleketlerde veya gelişmemiş memleketlerde yaşayanlar ise daha azami, daha büyük, daha şiddetli e, travmalara maruz kalıyorlar. Burada da e, çok sayıda toplumsal olay yaşıyoruz. Bunlardan birisi de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'de çok geniş kesimlerin yasal takibata maruz kalması 500 bin kişi hakkında adli dosyaların açılması yüz binlerce insanın tutuklanması yüz binlerce insanın gözaltına alınması gibi süreçlerden geçmesi ve on binlerce insanın da hüküm giyip şu an için hapishanede yatıyor olması, bir kısım insanın bu yasal takibattan kurtulabilmek için yurt dışına vesaire firar etmiş olması ya da ülke içerisinde kalıp gizleniyor olması gibi sonuçlar var. Bunlar da tabii sonuç olarak parçalanmış ailelere yol açıyor ee, veya anne babasıyla yeterince görüşemeyen çocuklara yol açıyor ve anneler ya da babalar, eşler hapishanelerdeyken ya da evlerinden uzaktayken başka memleketlerde vesaire yaşarken tüm hayat problemleriyle kendi başlarına baş etmek zorunda kalıyorlar ve çevreden de yeterli desteği alamadıkları oluyor. Bu durumda çocuklar da travmatik olayların etkisiyle bir dizi rahatsızlık yaşıyorlar. İşte bunlardan birisi de bu soruda belirtildiği gibi küçük kızımın kafasında egzeme oldu diyor saçları döküldü. Büyük kızım Fen lisesinde son sınıf bu sıkıntıyla üniversite sınavına girecek diye sormuş e, bir izleyicimiz. Evet tüm bunlar e, gerçekten ağır, sıkıntılı süreçler. E, fakat olan biteni sadece travma ile anlamak, travmanın bir neticesi olarak görmek ve bu travma geçmedikçe hiçbir şekilde iyileşmeyeceğini düşünmek de tehlikeli bir yaklaşım. Çünkü travmalar hepimizin başına geliyor. Fakat bunların sonuçlarıyla baş etmek için gerekli tedbirlere müracaat etmek gerekiyor. Yani nasıl ki bir trafik kazası geçirdiğimizde biz yaralıysa kastaneye gidiyoruz, tedavi görüyoruz. Veya otomobilimiz hasar gördüyse kaportacıya gidiyor. Veya motor hasar gördüyse motor elden geçiyor, tamir ediliyor. Burada da gündelik hayattaki psikolojik travmalar karşısında... Yaşadığımız travmalar karşısında eğer gerçekte psikiyatrik sonuçlar ortaya çıkmışsa o zaman bir psikiyatriste danışmamız gerekiyor. O psikiyatristin konuyu inceleyip tedavi gerektiren bir psikiyatrik hastalık olup olmadığını tespit edip müdahale etmesi gerekiyor. Şöyle bir bakış açısı çok yanlış. Bu travmatik olaylar değişmediği müddetçe psikiyatrist ne yapacak ya da benim etrafımda bu sorunlar sürdüğü müddetçe... Psikiyatrist ne yapacak? İşte kocam hapiste olduğu müddetçe psikiyatrist bana ne yapsın? Karım e, işte hapiste olduğu müddetçe e, psikiyatrist bana ne yapsın? İşte babamız başımızda yok ki, e, yeterli gelirimiz yok ki e, birçok sorun var. Psikiyatrist bize ne yapsın şeklindeki sorular e, doğru sorular değil. Her zaman için yapacak bir şey vardır. E, tıbbi müdahalelerde nasıl bir trafik kazasında önemli bir damar kesilmişse, o damarın daha fazla kanamasını engelleyecek şekilde, bazen bir gömleği yırtıp, bacağı, kolu ciddi anlamda presleyerek, sıkıştırarak, o damardan kanın fışkırmasını engelleyerek hastaneye ulaştırmak nasıl hayat kurtarıcı oluyorsa, bazen ölümün kıyısına kadar gelmiş, intihar dürtüsünün, ...çok güçlü olduğu durumlara gelmiş, kişilerin de mesela depresyondan kurtulmaları halinde, tedavi görmeleri halinde hayatlarını kurtarmak mümkün olacaktır. Psikiyatrik tablolar her ne kadar bu travmatik olaylardan tetiklenmiş olsa da nihayetinde beynin kimyasının bozulduğu süreçlerdir. Ve bu süreçlere bazen ilaçla, bazen psikoterapiyle müdahale edildiğinde ciddi değişmeler, olumlu gelişmeler olacaktır. Dolayısıyla ben bu soruyu soran e, sayın izleyicimize de e, benzer sorunları yaşayan tüm izleyicilerimize de özellikle tavsiye ediyorum. Böyle uykularınızın bozulduğu, moralinizin yoğun olarak bozulduğu, hayattan zevk almadığınız, karamsarlığa düştüğünüz, kendinizi güçsüz hissettiğiniz, gelecekle ilgili olumsuzluk, olumsuz düşüncelere kapıldığınız, enerjinizin düştüğü, Geceleri uyumak istemediğiniz, sabahları uyanmak istemediğiniz veya intihar düşüncelerinin eşlik ettiği tablolar varsa ki bunların önemli bir kısmı depresyon belirtileridir. Mutlaka bir psikiyatriste gitmeniz ve bir tedavi belki de almanız gerekecektir. Ama öncelikle psikiyatristin görüşüyle ne olup bittiği konusunun açıklığa kavuşturulması gerekir. Bu bizzat bu hastamızın sorduğu gibi kendisinde de olabileceği gibi. Çocuklarında da bir psikiyatrik problem olabilir. Konu sadece depresyon değil, kaygı bozuklukları veya travmanın kendi tabii sonuçları olabilir. Dolayısıyla mutlaka psikiyatrist ve psikiyatristin önereceği eğer gerekliyse tedavileri kullanmayı özellikle tavsiye ediyorum.